Evet, Satisfactory mini bölüm, hoş geldiniz. Mini bölüm. Videosudur. Evet, bu videoların girişleri böyle. Adından anlaşılacağı gibi işte mini bölüm. Yani çok az, 20-30 dakika. Bizim 52 dakikalık videoların küçültülmüş versiyonu. Şu anda o bizim geçen bölümki yaptığımız abuk subuk şeyler vardı ya. Onları falan birazcık daha düzelttim. Şu an bir, bir adet levha üretimiyle bitişik bir adet bunun üretimi var bundan. Ama yani biz şu an hiçbir şey alamayacak durumda olduğumuz için içmeyin kaptanlarımız ve kabin memurlarımız daima hizmetinizde olacaktır şu 18'i de atamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Abi bir dakika, bu arada iki tane neymiş... ...açıklaması var onların. Garip bir güç yani tuhaf bir zümögülü böcük. Şimdi böyle bugün ara işleri yapacağız. İşte boru çek, bilmem ne, öyle abuk subuk şeyleri yaparaktan devam edeceğiz bölüme ama evet ve güç sümüklerimizi de ürettik aynı zamanda şurada bir yerde mem vardı mem. Şimdi şuradan bir de bunu araştırmaya başlatacağız güç parçası araştırması falan. Sonra da mor sülük bitiyor yani çok bir şey yok geriye. Şimdi bir iki salalım mı? Bir rikis budur diyorum. Şu bizim her zamanki kullandığımız teknik var ya. Şu hemen iki dakika uçup geleceğiz hemen. O sistemle birlikte bir uçup gidelim o tarafa doğru zehirli bölge detected zehirli bölge in area Hiç çarpılmadan hadi hadi lan hadi lan çarpılmadan hadi hızlan hı evet kritik altı şeye gelmeden bitirmiş durumdayız evet ve sülüğümüzü de aldık ama sıkıntılı bir sülük şu anda elimizdeki bundan ne arı? 35 tane oldu. 26, 25, 24, 23, 22, 21 ve evet, 15 tane ile sadece can yenileyebildik Ha, bundan iki tane, ve bundan üç tane çıkıyor. pek Halledeceğiz be, halledeceğiz. Ha, artık Xsam boyama özelliği geldi bildiğiniz gibi. Hani Şimdi fabrika boyaması için ayrı bir bölüm açmaya gerek duymadım ben. Yine de yine de şu mini bölümde onları da yapalım. Daha doğrusu nasıl olduğunu göstereyim ben. Hatta artık numune diye geçiyor bunlar. Bak bu mesela şey için kullanılabilir. Şu bizim habun içi var ya. Şu bizim habum buraları için falan güzel olabilir. Bak güzel. Siyah siyah. Ama yani ben çok sevmedim ya siyah. Dediğim gibi ben öyle fa fabrikamı hayvan gibi süslemeye çalışan biri olmadığım için benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Yani eğer... Bak mesela direkt bu da siyah oldu. Ben siyah bir hub istemiyorum mesela Şu şey bak bu bu renk çok güzel oldu ya bizim hub'a Hub güzel bu renkte bence Çok şey ben burayla çok uğraşmayayım da gereksiz geliyor bana yani boya Sadece işte bir takım makinaları falan yaparken belki kullanabileceğim bir şey. Ondan dolayı o zaman belki kullanırız. Onun dışında işim bile olmaz. Ha bu arada bu niye üretip duruyor daha? Bu üretmesin yeter. Ben, ben sıkıldım bundan üretmesinden. Şimdi yani ben buraya birazcık daha üretim çeksem bundan iki tane bile yapabilirim aslında bu üretimden ama geçen düşünerekten yapmadım. Şimdi bizim şeyimiz çok kötü ya. Aa 200 Şimdi şuradan nereden gelmiştik? Şu bizim fabrikaya bu taraftan kömür getireceğiz. Ben niye elim elimle gösterdiysam, neyse. Orada kopacağını bildiğim için şöyle yapacağım ve buradan uçabiliriz artık. Şimdi güzel soru. Ben kömürü nerede buldum? 40 megavat elektrik gerekiyormuş buna şimdi ha, size şunu da göstereceğim yani hiç bulmayı ummuyordum ama yani elektrikle açıldığı için açalım hadi iyi tamam, şu 3'te 4 şu 3'te 4 olanla açalım biraz biz ve evet mini bölümün sonuna bile geldik yavaştan Dediğim gibi çok mini bir bölüm ya Haa arkada bu arada lav püskürten o yaratıktan var Haberim var yani ondan Dolayısıyla o oo, Oooo maşallah Baaarekallah Şimdi abicim Bak Bak Bak Bak sen bana lav atıyorsan Noluyo lan Vallahi püskürten yaratığı bulmam lazım zaten. Hop! Lan neredesin? Çok hızlı bu. Bu bayağı hızlı bu eşek. Tamam işte burada işte birazcık o 306 kadar tel bulduk. 186 tel. Bak direkt burada motor bulduk mesela. Bunlar güzel şeyler de işte. Bak levha bulduk direkt kendiliğinden. Kapsüle verelim Joşkuya. Bak sabit disk verdi. İşte analizet falan diyor. Boş yapıyor yani. Bak analiz falan diyor. 2 saat boş boş konuşuyor yani. İşte gitmemem de araştır falan diyor. Benim için en karlı olan şey tel tabii burada. Şimdi bak şu sabit diski taramak boş yere 10 dakika sürüyor mesela. Böyle saçma sapan şeyleri de var. Kömür diyelim yine tekrardan. Bak suyu bak elektriği bu tarafa doğru da çekebiliriz. Allahu ekber. Ne oluyor lan? İşte, işte bana olacak allaha yakın ola. Neredeydi bize göre şu 800 olarak gelen, ha şurada mıydı? Belli olur şimdi. Bak işte şu şu suya girmese daha iyi olacak ama giriyor işte, mecburen giriyor biraz. Şimdi bir dakika la, öyle inşa etme. Şimdi inşa etmeye gel. La bo. dur bir dakika bir şeye çıktı. Auto clicker açmıştım. Şey yapsın diye. Unuttum onu ben. Direk diyor ki ben de bu zup zoop, zupla nasıl inşa edebiliyor? Zup nasıl dikey inşa ediyor? Acaba? Tam çok çok aşağıya doğru indiriyordukça gereksiz yere. Onunla da uğraşmamıza gerek yok artık. Bak elektrik falan aşağıdan gidiyor. hallet çizer şey halledeceğiz de şimdi sen bana anlat NK3'ü ben nasıl çekerim 2 pardon Ha bu arada şu an hani biz buradan çektiğimiz için şeyde sıkıntımız olmuyor. Elektrik konusunda Hani yani hani elektriği şeyden üret, üretiyoruz ya biz, kömürden. Kömürden ürettiğimiz için oradaki kömürlerde bir sıkıntı olacaktı. Buradaki, bu, bu da kömür kullandığı için mecburen sıkıntı oluşacaktı. O bir takım sıkıntıları en aza indirgemek ve biraz olsun fabrikamı düzeltmek amacıyla böyle bir yola başvurdum ama taşıyıcı asansöre ihtiyacımız var burada. Mecburen. Hani bant çekmek bir, o da dört yani. Ama gördün mü yani mis. Şuradan çıkanı getirecektik ya biz buraya. Abooo, ebu, ebu, ebi, bihan, gündüz gece gündüz gece Neyse. Şimdi efendime söyleyeyim sen şuraya gireceksin. O, oraları da sökmüşüz. Taşıma bandı çok uzunsa, çok uzun bize ne? Sorun bizim mi? Kısalt o zaman kendine. espirikliyim lan ha. o kadar şey yapmadım ama yani tam zamanında kesilmiş çığlık olarak olmadı olsun be olsun be hat çok uzun kısaltırız Şimdi buraya ben direk kömür çıkart. Bu bu biraz üzdü işte beni. Oraya geri çıkmak için şimdi mecburen ee, <gülüyor> zup diye şuradan şöyle bir şeyler izlemem gerekiyor ki oraya çıkabileyim. Ne? <gülüyor> Bunları bu arada ben bilerek yapmıyorum şu andaki olan her şeyi. Neyse bu bu mini bölümden sonrasını artık normal bölümde devam ettireceğiz. Hadi be 2 dakikada 2 dakikada halledebilir miyiz? İçimden biris buradaki şeylerin yetmeyeceğini söylüyor. Bizim şu plaka üretimleri var ya. Bak 130 tane kaldı zaten. Çok da bir şey çıkmaz buradan. Bakalım eğer 200 plakayla şey yapabilirsek getirebilirsek ki yani çok zorlasam gelebilirmiş artık bırakacağım burada bunu bak su falan var yani istediğimiz zaman gelip buradan destek alabiliriz yani eğer oradaki üret kömür üretimini iptal edip direkt bu tarafa çekersek o zaman da bize yardımcı olabilir yani veya ne bileyim bu bize lazım olmaz falan. Hatta bakalım. Üretim diyelim, dökümane diyelim. Birazcık da uzağa koymayalım artık. Bak çelik dedik mesela. 45 kullanıyor değil mi? 45-45-90. Hmm. 45-45-90 dediğin için ben buraya otomatikman böyle 50 veya 60 megawatt civarı bir şeyler... Üreten bir makine kurabilirim. Demek oluyor. Neyse şöyle bir bakalım mini bölüme. Mini bölüm bayağı mini oldu. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Davos mini bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.